Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta robot atlı bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunda deneyler falan yapışıyormuşuz Bilmiyorum ben de. Böyle da eşyalar almış. Şu adamlar aldı diye aldım bakın. Bilmiyorum diye sanmayım. Ben hiç bilmiyorum bu oyunu. Burası neyse? Aa. Kardeş. Vallahi bak döverme Lan kol Oha! Oha! Ne oldu? Dur. Oha, onun altına girdim ya. Onun altına girdim ya. Onun altına girdim ya. Vallahi o at. mısın derse. Pek dur, oraya girmeyeceğim karısı neresi aha şuraya kapayım dur kap kap kap oğlum durmayayım lan aa ohaa öldüm oğlum öldüm öldüm oğlum zaten bir tane popalı ile pat öldüm zaten mam mam gidelim alalım Aa ben. Ben. Şey ya. Bu. Koşsun. Kapı kapılar mı? Ha. Arabanın sarı rengi yapalım tamam mı robot Bismillahirrahmanirrahim. bisismillarah benrayhim bakalım ne gelecek buna koca sen kendi daha videos açalım bakalım da o bu nasıl verir onu hep mor geliyor Yeşil gelsin yeşil. Yeşil yürüşler. O hep çıkılar. Allah'ım ya Rabbim ya Allah ya. Üç tane. En fazla 3 taneymiş. Kapımız bekle şuraya kapat. Sen buradan yiyebiliriz bak. kapılarımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı, kapı kapı kapı. Oğlum. Kapıyı denecek oğlum. Aa. Ne yapıyor bu? Ne oldu oğlum? Nasıl can yükselmişim lan? Ben içeri girsem burası hiç öldüremem ki. Bir de i̇şte virüs var bana virüs. Daha da virüs istiyorum. Allah'ım bana silah sık oğlum. Sus ya Allah aşkın, Allah yeşil adı. Yeşilgeç, yeşilgeç. Kapıyı açarsan dolar mı ya? Yani. Kapıyı açarsan dur. Açarsan bir şey yapar mı? Allah. Hay hay kapıyı kapat, kapıyı kapat. Hayır. Öldüm. Öldüm. Hayır. Sakın içeriye girme. Sakın. Sakın. Sakın. Ölüm şey yapma. Nerede aldın lan onu? Sakın bir şey yapma. Bir daha mı yapacağız? Ya? Sonra o bitmiyor. Bıkılmıştır inşallah. Sakın. Ben bizim Roket işte. sıkıyo Yeni Ha ha La oturan engini Yap Şimdi onu onda şu silah var Bak şu üstünde durduğum silah var Abi Üçü yap ne yaptın nasıl yaptın? Evet, kapı kapı kapı kapat. Ol, anda kapattı. Oğlum kapı kapalı nasıl skien? Ne ki Lan kalk. Ne yapayım tıkladım. Artık ona şey yapamam. Hangisine? Bu <gülüyor> mu? Ben aha boğuyu açacağız. Boğulacak. Boğaza sıkıyorum. Ölmüyor lan. <gülüyor> ya, patladı, patladı. Sen gel abi. Gel Gidiyor. Uçsun. Ay uy. oluyor? Keşke ona vazmıyor. kapat bak Hadi. Uçun hadi. Bastır. Hadi uç. Uçmuyor lan. Ben mi öldürürüm lan seni? Dur. Ben öldürürüm seni. Kapılar. Aç. Bismillahirrahmanirrahim Bu ne lan? Bu ne? Işıklar açın Işıklar açın korkuyorum ben Işıkları kim kapattı? Kim kapattı lan ışıkları? Bütün herkese ışıklar kesinlikle Neyse kur. An. Kana kapanmıyor mu kapılar? hı seç. Kapıyı kapat. ben aç. Lan niye niye? Aa 104 tane robotumuz var. Nasıl? Allah'ım ya Rabbim. Aa elektrikler geldi. Vallahi korktum ha. He. he, elektrikler. Ne alaka ya? Kaç tane girişimiz olsam? Üç. Hadi. Ya robot nasıl gelmiyor? Bu kapı mı kapanıyor? Yok ya. Yo, yo. Ben geri mi kapatacağım? Oğlum, ne yapacağız? Bunu mu atacağız? Ne yapacağız? Bunu mu atacağız? Her şeyi atacak mıyız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Of. Buna bakayım Kalki buna bas oğlum Buna bas Bismillah Hadi. Vallahi korktum be. Nasıl kendi ya niye robot çıkartamıyorum? Görem. Ha, şurası bozulmuştur. Dur, gide ederim Bir şey bir şey vardı he şey, chat'te gördüm de. Oyunda şey başlarken chat'te gördüm. Burda bir sigara? O burda da sigara yok. aa korkma, ben kapıyı açayım. Aa oğlum. Neden daha neden? He burada kendimize robot üretiyoruz. bayağı robot ürettik herhalde. Yalnız konuştum. Yalnız ya Nasıl bir tane? Nasıl Bunlar kapatmıyor. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir dakika. Çok canım isteyen bir şey var. onu Öldüreceğim. Oy. Ya dur dur. Oraya vereceğim. Buradan gel lan buraya. Sana virüs mu virüs. virüs. Virüs virüs virüs. Gel lan buraya sana ödeceğim. Abi virüs bulaşmıyor. Virüs bulaşmıyor. Bulaşmıyor. Ölmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hassık. Canım sıfır. <gülüyor> Ulo! Bekle ben seni öldüreceğim sonra videoyu bitireceğim kardeş. de patlasın. Oo patladı. Ne yapacağız nasıl ödeceğiz Arkadaşlar videomuz burada bit bekle bir dakika ya Dur bir dakika Ben seni öldüreceğim Ben seni öldüreceğim Sinirimi buldum Seni öldüreceğim Hah sopa Gel lan buraya, ansın hayalim. Gel lan buraya, gel lan buraya. Gel, aa, gene düştüm. Neyse arkadaşlar. Oyunu durdum. Oyunu durdum. Zaten resim çekiyordum. Neyse, Neyse başlayalım. Can videomuz bitti. Abone ol, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görün! Görün!